Yaratan bilir her gece yorgunum, Kalmadı yok korkun esadüğü içimde öfke var öyle ki Tut dolu yok yol yordam Sanki bu lanetim hala yokluğu canımıza Direme öyle de yarınlar var Yanımda baramparça Adını unuttum hayaller Gelmeyin üstüme inandı almam ben Umutlarımı dön gel yeri üstüne Bir damla koysam dertleri Her yanı dağıt. Yetmedi çalmayı gönlüm kadardı günde elimde değil ki gülmi yok gözlerim ay <gülüyor> yaşamaz mı ne yalan zapan o yalan üstüm başın da.